Yaşadığımız hayatların ve önümüze koyduğumuz hedeflerin doğru olduğunu nereden biliyoruz? Bir ispat, delil. Yani bunu niye seçti ya Kadir? Veya bu Erol bunu niye aldı, hayatına koydu? Ne gerekçeyle desek bize bir delil getirebilir misiniz? Veya işte onu severek yapmak bir iş olarak yani. Seviyorsan doğru mudur? Aynen. Uyuşturucu sevmek uyuşturucu doğrular mı? Herkese bir sürü psikolojisi olduğu için yani doğruluğuna aslan bir delil getiremeyiz. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. İsimler Serhat. Serhat. Mustafa. Mustafa. Mustafa. Kaan. Kaan. Emre. Emre. Erol. Erol. Kadir. Mustafa abi ne yapar? Hayatta genel manada hayalleri, hedefleri var mıdır? Varsa nedir? Şöyle kısaca bize bahsedebilir misin abi? Bizim oynadığımız kulüp var. Burada Altay diye. Biz oradayız. Aynen. Orada kendimizi geliştirip yerlere gelmek için. İleride bir şan şeref. Aynen. Abi vallahi tek derdimiz futbol. Hayallerimiz yani var da okumak yani okumak. Aynen üniversite kazanıp işimizin başına geçip ailemizi kurmak. Özel sektörde İngilizce öğrenip kendimi yükseltmek, memur olmak, polislik, özel harcak. Bir iş. Aynen. Şöyle güzel bir maddi gelir, bir eş, bir evlilik desek güzel olur mu? Aynen. Tamam. Ev olup ailemizle yani güzel bir hayat yaşamak. Güzel bir hayat geçirmek. Tamam, çok güzel. Biz de tam röportajımıza zaten biraz da bahsettim. Hayat amaçlarımızı sorguluyoruz. Yani şu yaşadığımız hayatların ve önümüze koyduğumuz hedeflerin. Doğru olduğunu nereden biliyoruz? Buna bir delil getirebilir misiniz doğruluğuna dair delil? Bir ispat, delil. Yani bunu niye seçti ya Kadir? Veya bu Erol bunu niye aldı, hayatına koydu? Ne gerekçeyle desek bize bir delil getirebilir misiniz? Kısaca. Zevk aldığımız içindir hani mesela ben sporla uğraşıyorum, zevk alıyorum bayağı severek yapıyorum. Lezzetli olması. Hani? Lezzetli Mesela ben de yazlımla uğraşıyorum. Benlerde mesleğime katlı sağlaması için. O da bana yani biraz pragmatist bir düşünce ama. Sevdiğim bir şey, yeteneğim varsa onda gelişerek Ondan para kazanmak veya işte onu severek yapmak bir iş olarak yani. Seviyorsan doğru mudur? Aynen. Uyuşturucu sevmek uyuşturucu doğrular mı? Ya o kötü alışkanlıksa seviyorsan da yapman lazım <gülüyor> ama iyi bir şey. Sen... Şöyle bir örnek vereyim yani herkesin bir yeteneği vardır. Ben kendimdeki yeteneği futbolla görüyorum. Okula da gidiyorum ha? ama bu okuldaki yetenekle bir değil yani. Derslere gitmiyor yani diyorsun. Git. Tamam, Çünkü ben yani. sen, Aynen. Yani. Onu Senin... daha mutlu olacağımı hissediyorum. Mutlu hissettirmesi. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle baktığın zaman özünde net bir delil yok ama beni mutlu hissettiriyor ben diyorsun. Mutlu Belki örneğin yapacağım iş daha çok para getirir. Çünkü günümüz para üzerine dönüyor. Herkese bir sürü psikolojisi olduğu için yani doğruluğuna aslan bir delil getiremeyiz. Allah Allah. Evet. Yani herkes o yoldan gittiği için mecbur san kendimize o yoldan mecbur gitmek gibi hissediyoruz. Örneğin sen okuyorsun sen okuyorsun ben de kendimi okumak zorunda gibi hissediyorum. Onun için ne derece doğru olduğunu da bilmiyorum. Doğru söylüyorsun. Tamamıyla aslında bir delile dayandırmadan toplumun bize dayattığı, yönlendirdiği hayat amaçlarını yaşıyoruz. Bunu da şöyle özetleyebilirim size. Biriniz tutabilir mi? <gülüyor> Dünya'ma bir faydası olacak. Mutlaka bana bir haz, bir lezzet, bir konfor veriyor ve bu yüzden aldım. Bakalım bu bir delil olacak mı ama? Bakalım. Şöyle söyleyeyim. Şöyle tutabilirsiniz abi biriniz. Şöyle altta bir kağıt daha var. Onu birazdan açacağız. Şöyle bir problemi. Çok basit bir problem. Bir mantık oyunu yok merak etmeyin. 2 kere 2 gibi basit bir problemi şu seçeneklerle bize verseler çözebilir miyiz? Çözemeyiz. Çözemeyiz. Sen yani <gülüyor> çok daha güzel yaklaşıyorsun oraya. <gülüyor> Abi şöyle basit bir problemi. Bu seçeneklerle bize verseler çözebilir miyiz? Bu seçenekle burada bir çarpma işlemi görüyorum. Aynen. 2 kere. O iki kere. burada da sonucu yok. Evet, yok. Ne yaparsın? Çözebilir ne miyiz bir kere bunu? Yani her zaman burada olanlar değil. Bunlardan birini dayatsalar? Bunlardan birini dayatsalar çözebilir çöze mi? Çözelim ama cevap yok. Çözecek evet. potansiyelim var, yeteneğim var ama <gülüyor> şıklarda bu cevap yok. Evet. Doğru. Ne yaparsınız? Ben, üç, ben en, en, en yakın işaretlerim yani. Üçüm işaretlerim. İşaretlemem gerekiyorsa. Zorlasan üçüm işaretlersin. Yani en yakın. Doğru olur mu bu? Ben eski ama... Ama ben bo boş bırakırım yani. Boş bırakırsın. E boş bu, bu bırakırsın. Doğru olur mu? Yani cevap yoksa yapacak bir şey yok. Yani olasılıkları düşünürüm. Hani belli bir net sonucu varsa, o konulmamışsa <gülüyor> olabilecek alternatifleri düşünürüm. Alternatifler. üretelim. Evet. Ne olabilir? Mesela, 4. Normalde... Ama seçeneklerde yok. 5 de diyorlar ama o da yok. Evet. <gülüyor> Çözemeyiz ama şey yapabiliriz mesela. Hani A, B, C, D var ya hocam. Oraya F şıkkını ilk 4 yazabiliriz. Evet. Çok güzel. Bunların hepsi yanlıştır. Ve bizim bir E seçeneği aramamız lazım diyebiliriz. Ya da soruyu kapatırız. Ve bu seçeneklerden biri kafamızı göre yaşarız olsun. deriz. Aynen. Ama biri yıllarca bize bunu dayatsa, bu sistemi dayatsa ve yıllar sonra biri çıksa ya niye 3 Mustafa dese Vallahi bilmiyorum. Sistem böyle gerektiriyor dersin. Aynen. Az önceki Aynen. gibi. Çok güzel. Bakın beyler. Bunlar yoksa kendi seçeneğimi üretirim. Yeni bir yol izlerim. Çok Hay, güzel. Bilen anlamda bakarsak. Evet. Daha mantıklı çözüm çözüm üretmeliyiz. Evet. Çözüm üretmeliyiz. Daha mantıklı görünüyor. Bakın abi. Ölüm. İki kere iki kesinliğinde önümüze duran bir problem. Ölüm deyince bu arada sadece işte Efenimi giydim kendim kabre girdim gibi düşünmeyin. İyi aile kurmak, evimi geçindirmek, şanın, şerefin, lezzetin, kazandığın itibar, mal, mülk, dünya uğruna aldığın her şey, aldığın bütün hazların ve zevklerin son bulması ve en nihayetinde hayatımın son bulacağı gerçeği. iki kere iki kesinliğinde önümde duruyor. İnkar edebilir miyiz? Hayır. Senin de hayatını biteceği gerçeği önümüzde duran, net kimsenin inkar edemediği bir problem. doğrudur. Yani kesinlikle. Bu probleme önümüzdeki hayat seçenekleri sence bir çözüm oluyor mu? Olmuyorsa ne yapmak lazım? Yani şu an ışıkları bir okuyalım. Okuyalım. Makam itibar, aşk. Şöyle de açık değil. Seçenekle bakmaya gerek çözmüyorlar. Yani şöyle bakarsak bunların hiçbiri ölümün önüne geçemez. Evet. Ha bana nasıl ölecek, ölmeyi istersin derlerse hani B şıklığını seçerim ben. Yani Şarkı. şöyle olmuş yani onu. Bunların diğerlerinin gerçeklik payı göremiyorum hani. Anladım. Yani şöyle lüks, zengin bir olmak isterim. Yani. <gülüyor> Peki ben sana <gülüyor> bunu bir... iz bırakmayı isterim yani. Unutulan değil. <gülüyor> Peki ben de desem ki Mustafa abi çaresiz değiliz. Aslında bir çözümü var. Bir çözümü var Mustafa abi desem. O şıkkın peşinde gitmek çaresizce beklemekten daha mantıklı olmaz mı? Ne gibi bir şık şey mesela? Bak mesela şurada bir E seçeneği açmışız gördün mü? Ama. Diyorum ki. Anlatayım. Anlatayım. Şuradaki bütün seçenekler zaten çözüm olmuyorsa. Biri bize E şıkkıyla gelin çözebilirim dese. Bu seçeneklere nazaran daha mantıklı olur. O seçeneğiniz ölümsüzlük değilse bence yine aynıdır. Bu ölümün ama bir çaresi var. Adana daha sıcak geldi bana. Makam çözebilir mi? Yani şöyle çok zengin bir Bill Gates ölümü öldürüp çözüp sevdikleriyle ebedi bir hayatı kazanabilir mi yani? Aslında buradan hiçbiri yani aslında E şıkkı da verilmemiş. Orada büyük bir E şıkkı var. Yani aslında dikkatimi çeken oydu. O ışık niye boş yani? Aslında demek ki bir boşluk var orada. <gülüyor> yok aslında bir boşluk yok. Çok net de biz şunu uygulamaya çalıştık. Dedi ki beyler bu hayat amaçları bizim problemlerimizi falan çözmüyor. Bizi tamamen çaresiz bırakmak üzerine kurulu. Belki biraz lezzetliler, güzel, keyif vaat ediyorlar ama asla çözmüyorlar. Bir E seçeneği ile çözüm aramalıyız diyoruz. Ayakkabımıza daha iyi bir yürüyüş için bir konfor, bir çözüm arıyoruz. Tabii. Telefonda ya giderken müzik dinleyeyim, bir kulaklık çözüm arıyoruz. Daha hızlı seyahat için bir çözüm arıyoruz. Her şeye çözüm arıyoruz. Nasıl bunu çaresizce bekleyebiliriz? Bunun da çözümünü aramalıyız diyoruz ve işte İslam tam da burada devreye giriyor. Umutsuz vaka falan olmayın gelin. İşte ne heh, bunu sorgulattırıyoruz ve İslam tam da burada devreye giriyor. Diyor ki gelin. Sizin zaten çözümsüz olan hayat seçeneklerinde boğulmanıza gerekiyor. Size bir çözüm sunabilirim. Ne yapacaksın? Bir tohumu diriltmek kadar kolay sizin probleminizi çözebilirim diye iddia ediyor. İspat etmesek bile. Kur'an Rum Suresi'nde şunu söylüyor. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünün ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri diriltmeye muktedirdir. Tohumu hayatsız toprağın altına koyduğu zaman bir baharda nasıl diriliyorsa, Mustafa'yı da hayatsız toprağın altına, saratı hayatsız toprağın altına koyduktan sonra da diriltebilirim. Mesela Erol kaç yaşında şu an? 23. 23. Araştırmalar bize şunu söylüyor. İnsan vücudu 6 ayda bir komple yenilir tabiatın tırman. Yani senede 2 defa 23 yaşındaysan 46 kere. Bak reis dikkat et. Bugün 46 kere senden habersiz toprağın üzerinde yenilendin. Senden habersiz seni yenileyen bir kudret. Bugün ölsen 47'yi yapamaz mı? Yapar. Ayette ne diyor biliyor musun Yasin suresinde? Ölmüş kemikleri kim diriltecek? Kim başta onları bir araya getirip toplamışsa o diriltecek. Bu kadar kolay. Dolayısıyla bizim en büyük önümüze duran problemi bir tohumu diritmek kadar kolay çözebilirim diyor. Kafamıza yatmasa da hayatımıza geçirmesek bile. Sadece çözüm iddiası sunsa. Zaten yanlış ve çözümsüz seçeneklere nazaran daha mantıklı değil mi? Evet. Allah'ım Müslüman. Yani, yani, damat. daha Şu an kendimi ateist gibi hissettim. <gülüyor> Hayır ateist değil. Çok güzel <gülüyor> bir noktaya değindin. <gülüyor> Çok güzel bir noktaya değindin. Şöyle, sanki İslam'ı yaşayan biz Müslümanlar da dahil... Ama uygulamak... Uygulayamıyoruz. Aynen, Neden uygulayamıyoruz biliyor musun? Zannediyoruz ki İslam sadece zekat vermek ve oruç tutmak. Asla. asla. Evet, namaz kılmak vardır, oruç Aynen. tutmak vardır, namaz yinin direğidir. Katılıyoruz evet ama ya İslam çözümdür ya. Biz çözüm adamıyız. İslam Çözümün Rabbi ile çözümle tanışmak ve o çözüme günde beş defa başvurmak. ilaç kullanır gibi. Namaz mesela. Evet ya Rab, sen benim problemimi çözebilirsin ki zaten topluyorsun. Ben sana secde eder ve seninle bağımı kuvvetlendiririm. Dolayısıyla öldükten sonra ben kaybetmem. Çünkü orada zaten sen bana burada sahip çıktığın gibi yine sahip çıkarsın. Bugün bize birisi gelseydiniz ki işte gelin uzaya roket gönderelim ya tamam bu güzel ama biz onları özenemeyiz niye çünkü uzaya roket götürmek bizim problemimizi çözmüyor. Çok lezzetli ve konforlu olsak da çözmüyor sadece biz daha lezzetli ve konforlu ölüler yapıyor bu kadar. Mesela hastasın merhem ararsın biri sana bir şişede merhem getirdi baktın denedin hiçbir işe yaramıyor bu hastalığının yetmiyor. Aksine sıkıntılarını iki üçe katlıyor. Merhem midir zehir midir? Zehir. Zehirdir ama bir özelliği var çok lezzetli. Ama bir özelliği var ney lezzetli. Hayat amaçlarımız, bizim hiçbir problemimizi çözmüyor. Ölüm deyince sadece şunu anlamayın tabi, kabre gireceğiz değil. Hayır, sevdiklerimden ayrılacağım. Kazandığım makamlar, statüler bunlar da elimden gidecek bir gün. Her şey gidecek elimden ve ben gitmesini istemiyorum. Dolayısıyla İslam gel, ben senin bütün problemini çözerim. Senin kaybetmek istediğin her şeyi sana geri verebilirim. Bir tohumu diriltmek kadar kolay diyor. Gelse biri, zehre karşılık, ya ben merhem olabilirim diye iddia etse. E bu zaten zehirse, merhem iddiasını denemek. Ya iddia var, belki de düzelir ya. Daha mantıklı değil mi? Daha mantıklı. Mantıklı. Tabi. Daha, Daha mantıklı. mantıklı. Yazıtanın olması gereken de bu. Evet. Değil mi? Çözümsüz hayat modelleri bizi sadece lezzetle oyalıyor beyler. İslam'la bir çözüm aramak en mantıklısı. Çözümsüz hayat modelleri bizi sadece lezzetle oyalıyor beyler. İslam'la bir çözüm aramak en mantıklısı. Gel, onun çağrısına kulak vermek hayatımızın birinci mekanizması olsun, sistemi olsun. Bir de onu koyalım. Zaten İslam'ın içinde yine şöhret var, yine makam var, var, yine lezzet var. Yani sen lezzetlerin bitmesini istiyorsan bunun bir çözümünü sana İslam bir tohum kadar kolay veriyor. Şu anki hayat amaçlarınızdan ziyade İslam'ı birinci sıraya koymak o yüzden bence daha mantıklıdır. Neden? Çünkü bir çözüm iddiası var hiç olmazsa. E bir de biz size bunların iki kere 2 dört katiyetinde doğru olduğunu ispat etsek. İslam'la bir çözüm aramak en mantıklısı. Bence de mantıklısı. Camiye gidiyorum. Gitmeni tavsiye ederim, çok güzel olur. Fakat ya Allah nasıl bir zat? İşte Kur'an hak mı? Ahiret var mı? Allah kim yarattı? İşte ne bileceğiz İslam'ın doğru olduğunu da biz Sığınam TV kanalımızda iki kere 2, 4 katiyetinde ispat ediyoruz. Ben futboldan şaşmam ne oluruz o zaman. Tamam şaşma zaten gel futbolu. Abi sana futbolu bırak Demiyorum, demiyorum ki futbolu oyna. Gel elinde bir çözüm evet, tut. Şey Ölünce bitmesin bütün kariyerin. Anladım. Ne olalım? biz bunu veya emekli olunca bitmesin her şey. Gelin bunu ebediyete taşıyalım. Kur'an'ın iddiası tam da burada başlıyor işte. Olabilir. Niye olabilir? Bir dakika ya. Öyle olabilir mi? şu. E seçmedin. Neyi seçtin şu an? Sen cevap <gülüyor> verince ya. Zaten çözümsüz oğlum şu an seçtikleriniz. Sen, <gülüyor> sen cevap Bire bunu koyalım. Yani şöyle diyebiliriz bir bunu zaman, da. Yani bire istamı koyuyorsun, koyuyorsun yani. ikiye hayalini koyuyorsun. Aa, an, şey çok güzel anladın sen beni. Yani paraşütsüz bir adamı aşağı atmak, havada çok lezzetli bir olsa, ağırdan elinden lezzet bile asla cinayettir yere çakılacak. Biz diyoruz ki, 60 yıllık ömürlerimizle lezzet alalım, keyif alalım ama ölümle yere çakılmayalım, gelin bir paraşüt alalım. İslam bu paraşüt olduğunu iddia ediyor. Gelin bunu deneyelim ya, bunu denemek bizim en birinci vazifemiz olmalı. Çünkü diğerleri zaten çözümsüz. E bugün benim kafama İslam'la ilgili bir şeyler yatmadı. Yatmadı da nereye gittin? Delilsiz İspasız hayatım var. <gülüyor> Anladın mı? <gülüyor> Anladım abi. İşte çok güzel. İşte intiba tam da bundan bahsediyor. Girin kanalımıza bu tarz intiba videolarımız var. Onları mutlaka izleyin. Görüşelim. Bütün sorularda da cevaplarız inşallah. Zaten çözümsüz hayat seçeneklerine mukabil. Gelin iddiası olanı dinleyelim ve bir de onun ispatını yapalım iki kere iki dört katiyetinde. E ne oldu mis. Bir de ispat verdik üzerine iki kere iki dört katiyetinde. Artık dönmemek için hiçbir sebep yok yani. İslam'a girmemek için hiçbir sebep yok. Yaşamamak için hiçbir sebep yok. Doğru mu? Kesinlikle. Kesinlikle. hayırlısı yer. Hadi bismillah diyelim o zaman. Söz <gülüyor> mü? Söz. İnşallah. Görüşürüz. İnşallah sonra size soruyor. Bizi kırmadığı için teşekkür ederiz. Rica ederim ben teşekkür ederim. Allah'a emanet. <gülüyor>